Evet arkadaşlar sevmeyen kadın nasıl davranır? İşte kadınların sevmediğini anlatan 13 şey arkadaşlar. 1. Hoşlandığınız kadın duygularınızı açtığınız halde bunu düşünmek istiyorum diyorsa. 2. Bana zaman ver seni tanıyayım diye devam ediyorsa. 3. Yeni bir ilişkiden çıktım duygusal olarak hazır değilim diyorsa. 4. Seninle güzel bir dostluğumuz var. Bunun bozulmasını istemiyorum diyorsa. 5. Eski sevgililerinden bahsederken hiç çekinmiyorsa. 6. Sohbet ederken sanki başkasıyla konuşur gibi rahatsa. 7. Ağdasından, saçından, başından söz ediyorsa. 8. Dışarı çıkmayı teklif ettiğinizde birini çağıralım diyorsa. 9. Gittiğiniz bir yerde arkadaşlarınız, arkadaşlarına rastladığında sizi unutuyorsa. 10. Seni hemen arıyorum deyip 3 saat araba ayıp, aa unutmuşum diyorsa. 11. Ben çok seçeceğim, kolay kolay beğenmem diyorsa. 12. Kız arkadaşlarının birlikte olduğu kişilerden söz ederken şöyle arabası var, böyle işi var diyorsa. 13. Ve siz hala arıyor, soruyor, çağırdığında koşu koşu gidiyor iseniz. Siz o kadın için aynı yedek lastik görevi görmektesiniz. Yani yedektesiniz. Kadın zaten sizden istediği her şeyi alıyor. Neden size sevgili olsun ki? İşte kadınlar hakkında üç übretlik söz. Arkadaşlar, kadınların akıllı adam aramalarına anlam veremiyorum. Zaten deli edeceksin. Neyin peşindesin? Kadınlar polis gibidir. Ellerinde bütün deliller vardır ama yine de itiraf etmenizi isterler. Akıllı kadın, nerede salak olacağını bilen kadındır. Evet arkadaşlar sağ alttan tıkladığınızda diğer e, böyle acayip bilgiler videolarına ulaşabileceksiniz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlemeye devam diyoruz. Teşekkürler.